Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçen hafta çok yoğun günler yaşadık. İstanbul Havacılığa doydu desek yeri. Teknofest'te çok sayıda röportajla, tanıtımla, uçak, helikopter, insansız hava aracı incelemelerimle karşınızdaydım. Sizler de yoğun ilgi gösterdiniz. Çok teşekkürler. Bu yağının yanı sıra bu videomuzda farklı farklı haberleri ele alacağız. Bunlar pek fazla gündeme gelmedi. O nedenle sizlerin ilgisini çekeceğini umuyorum ve arka arka haberlerimizi yayınlayacağız. Bunlardan birincisi Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı attığı bir adım. Aslında satranç tahtasına benzetirsek e, bu konuları Türkiye çok önemli bir roket Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesiyle attı. Atmaca füzesi gemilerden deniz hedeflerine karşı ateşlenen gerçekten çok yeni teknolojilere sahip önemli bir füze sistemi, hatırlayacaksınız bunlarla ilgili bazı videolar yapmıştım sizlere. Sinop'ta gerçekleştirilen atış testinde başarılı bir hedef vurma e, tatbikatı yapıldı ve Atmaca hedefini 12'den vurdu. Ve Atmaca bu son atış testi ile birlikte de seri üretime geçti ve çok önemli bir gelişme de daha var bu arada. Kale grubunun şirketi Kale Arge tarafından geliştirilen KTJ3200 motorları var. Atmaca KTC 3200 motorlarıyla birlikte tamamen yerli motor teknolojisine kavuşuyor ve Türk Deniz Kuvvetleri için çok çok önemli bir adım bu. Roketsan bununla da yetinmedi ve geçtiğimiz e, aylarda yapılan İDEF fuarında Atmaca'nın yeni kara da üretilmek üzere çalışmaların yapıldığını açıkladı. Bu da tabi Türk Kara Kuvvetleri'nin elini çok güçlendirecek. Adeta kıyılarımıza konuşlandığı zaman Atmaca yabancı donanmaların çok ciddi ve korkulu bir rüyası haline gelecek. Türkiye bu adımları atarken karşı bir adımla bir savunma hamlesi de Yunanistan'dan geldi. Yunanistan'da biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de karşı karşıya gelmiş durumdayız ama önümüzde sadece Yunanistan yok. Yunanistan'ın arkasında başta Fransa olmak üzere bazı ülkeler var. Bu ülkeler Türkiye'nin e, mavi vatan adımını tanımıyorlar ve bu bölgedeki işte petrol arama çalışmaları diğer değerli maden arama çalışmalarında Türkiye'nin karşısına çıkıyorlar ve zaman zaman tansiyon böyle bir savaşın eşine doğru geliyor ama Türkiye bu konuyla ilgili epey sert duruyor ve bu konuda da kararlılığını ortaya koyuyor. Atmacanın artı bir değer getireceğini ifade etmiştim. Fransa'da e, Yunanistan'ın arkasında olduğunu belirtmiştik. Geçtiğimiz gün bir anlaşma imzalandı ve Yunanistan Fransa'dan 3 Fırkateyn alıyor ve bunu yapılacak anlaşmayla birlikte 3 korvet daha izleyecek. Bu Fırkateynlerin en önemli silahı Aster 30 olarak adlandırılan bir hava savunma füze sistemi. Bu füze İtalyan ve Fransız şirketlerinin ortak üretimi 2001 yılında deniz modeli envantere girdi ve taşıdığı bu füzeyi gemiler... Menzili 120 kilometreye kadar olan bölgede her türlü havadan uçan hedefe karşı, işte bunu uçak olarak adlandırabilirsiniz veya gemilere karşı atılan füzeler de öngörebilirsiniz. Bunları vurmak üzere Asterotus füzeleri Yunanlıların teslim alacağı 3 gemide yer alacak. Asterotus önemli bir füze. Neden diye soracak olursanız öncelikli olarak gemilerde kullanılıyor, arkasından da Balistik füzeleri vuracak şekilde Aster 30 geliştirildi. Aster serisinin hem 15 hem de 30 versiyonları var. Füze ateşlendiği zaman ses hızının 4.5 katına çıkabiliyor. Ve deniz seviyesinden başlayarak gelen hedeflere karşı oldukça etkili. Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransız donanması bir test videosu yayınlamıştı. Bu test videosunda Aster 30 atışı gerçekleştiriliyor. Ve deniz yüzeyinden uçan süpersonik sesten hızlı bir füzenin vurulma görüntüsünü paylaştırmıştı. Tabii ki Yunanistanın iddiası bu üç geminin kuzey, orta ve güney Ege'de konuşlandırılmasıyla birlikte e, Türk Hava Kuvvetlerinin havadaki e, operasyonunu kısıtlamak, atmaca tehlikesini bertaraf etmek gibi adımları var. Bakalım bunlar nasıl sonuçlanacak önemli. Bir yandan da tabii Türkiye'nin Atmaca gibi stratejik bir silaha sahip olmasıyla Yunanistan'da epey korku oluşturduğunda ifade etmemizde fayda var. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşmak isterim. İkinci konumuz Kıbrıs Rum kesiminde yaklaşık 2 yıldır bekleyen bir uçakla ilgili konu. Bu konuyu ben önce web sitemiz Tolgozbek.com'da gündeme getirdim ve sizlerden ciddi ilgi gördüm. Bu uçağında ilginç bir hikayesi var. Malum Libya'da uzun süren bir iç savaş dönemi oldu. Burada Libya'nın ulusal mutabakat hükümeti ki Türkiye'den askeri yardım da istemişti. Ulusal mutabakat hükümeti Birleşmiş Milletleri tanıdığı bir yönetim. Karşısında da darbeci Haftar güçleri yer almakta. Haftar tabi e, askeri ilerleyişini sürdürmek üzere hava gücüne ihtiyaç duyuyordu. Ve 2 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nden bir ilaçlama uçağı satın alındı. İşte bazılarınız diyebilir ya bir pervaneli uçak ne yapılabilir, ne edilebilir ama bu uçak önce Sırbistan'a getirildi. Sırbistan'dan da Ürdün'e götürüldü. Bu sırada uçağa turboprop motor takıldı ki taşıma kapasitesini, süretini arttırabilecek önemli bir motor değişikliği. Ve genellikle de yakın hava desteği amacıyla bu tür ilaçlama uçaklarının gövde altı ve kanat altına paylon takılarak çeşitli işte füze, bomba gibi mühimmatlar takılıyor veya elektronik podlar takılıyor bunlara ve bir anda bir ülke ucuz bir hava gücüne kavuşmuş oluyor. Bu uçak Ürdün'de sivil havacılık otoritesiyle Ürdün'ün yaşanan sorunlar sonrasında uçağın yurt dışına çıkartılması istendi. Fakat bu arada uçağın sahipliğiyle ilgili de soru işaretleri mevcuttu. Bu uçak Libya götürülmek üzere Ürdün'den kalktı ve uçak Kıbrıs'ta Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka havalimanına inmesi buradan yakıt ikmali yaparak yoluna devam etmesi planlanıyordu. Ama Larnaka'ya yaklaşma sırasında uçağa iniş izni verilmedi ve uçak yakınlarda bulunan BAF'taki havaalanına indi. Fakat sonrasında bir soru işareti muhtemel o getiren pilot da ortadan kayboldu çünkü uçak Aynı Amerika'daki ve Irak'ta operasyon yapan Blackwater gibi güvenlik şirketleri üzerinden bu uçağın bir sahipliği söz konusuydu. Uçağın beklemesi sırasında e, yer hizmetlerini veren şirkete faturalar ödenmedi, yakıt alınamadı gibi, gibi bir sürü problemler oldu. Fakat bu arada uçağın varlığı Birleşmiş Milletler'in raporlarına da yansıdı ve bu uçağın darbeci Hafter güçlerine gittiği ifadesi yer aldı. Son birkaç aydır e, BAF Havaalanı'nda Kıbrıs Rum kesimi polisi bu uçağın başına nöbet bekliyor. Bakalım bu uçağın akıbeti ne olacak? Kimler almış? Nereye gitmiş? Bunlar Birleşmiş Milletler raporlarına biraz önce de belirttiğim gibi girmiş durumda. Ben de bu işin nereye doğru gideceğini merakla bekliyorum. Malum bu darbeci Hafter güçleri bir dönem Rusya'dan çok ciddi yardım almıştı. Hatta Rusya bazı uçaklarını Suriye'den Libya'ya çekerek burada darbeci Hafter güçlerine karşı güçleriyle birlikte konuşlandırmıştı. Malum Türkiye'nin verdiği destek sonrasında Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti kaybettiği toprakların önemli bir kısmını geri almıştı. Halen Libya'da e, ciddi bir bekleyiş devam ediyor. Bakalım ilerleyen dönemlerde nasıl bir süreç işleyecek ben de merakla bekliyorum. değineceğimiz bir başka konuda Türkiye'nin ikinci paket S-400 hava savunma sistemi alıp almaması. Bu konuyla ilgili S-400'lerin alınışı, Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması gibi konularla ilgili çok sayıda video çekmiştik. Sizlerle paylaşmıştık. Gündemde uzun süredir Rus savunma medyasının gündeme getirdiği bir konu var. Bir taraftan da işte Türkiye'nin 2019'da ilk paketi teslim almasıyla birlikte Amerika açısından Katsa uygulamalarına maruz kalması var. Bu konuyla ilgili bugün Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'le bir buluşma var. Malum iki tarafta en önemli konuştukları konu Suriye. Çünkü İdlib'de Türk askeri varlığı var ve bu İdlib bölgesinde son günlerde çok fazla Rusya destekli. Suriye'nin ve tabi ki İran'ın da desteğiyle çok büyük bir operasyon gerçekleştiriliyor İdlib'de farklı farklı noktalarda Türk üsleri var bu Türk üslerinin yakınlarına düşen top mermileri füze saldırıları Türkiye'yi çok rahatsız etmiş durumda Hatta Rusların iddiası bölgede uçan bir Rus helikopterine kitlenen Türk hava savunma sistemi nedeniyle bu helikopterin karşı önlem olarak flare atarak bölgeden uzaklaştığı yönünde bakalım ee, görüşmeler ne oldu? Biraz Suriye'deki tansiyon inecek mi? Ben de merakla bekliyorum. Bu da e, önemli bir gelişme yaşanacak mı? Bunun karşılığında Türkiye ikinci paket S-400'e girer mi? Veya Rusya ile farklı farklı konularda savunma konusunda işbirliği yapılır mı? Bu iş nereye gider? Ben de merakla bekliyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta e, New York'a Birleşmiş Milletler Genel kuruluna bir toplantı konuşma yapmak için gitti ve bu konuşma sırasında CBS'e bayağı ağır bir röportaj vardı. İşte Türkiye'nin farklı farklı kaynaklara bakabileceği savaş uçağı konusunda, farklı farklı sistemleri ihtiyacı doğrultusunda alabileceği ile ilgili bir şeyler söyledi ve tabii ki cevapta. Amerikan Başkanı Biden'dan geldi. Biden yaptığı açıklamada biz bu konuları çoktan geçtik ifadesinde bulundu. Bakalım nereye gidecek ben de merakla izliyorum ve gelişmeleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir başka konumuz ise geçen haftaki Teknofest'in genel değerlendirmesi. Ben Teknofest'i gençlerin bir araya gelmesi, yarışması, rekabet etmesi, bir yarışmada teknoloji geliştirerek dereceye girme hevesleri açısından çok iyi buluyorum. Teknofest'te umarız birçok gencimiz bilime, teknolojiye, yazılıma doğru bir adım atıyor. Biz bunların etkilerini gelecek yıllarda görmeye başlayacağız. Ve Teknofest'in Türkiye'deki işte savunma sanayi, havacılık sanayi başta olmak üzere teknolojik adımlara çok önemli, artı değer oluşturacağını düşünüyorum açıkçası. İlk Teknofest 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda yapılmıştı. Henüz İstanbul Havalimanı tamamlanmamıştı, daha uçuşlara açılmamıştı ama o heyecanı ilk orada hissettik. 2019'da İstanbul'da bu sefer Atatürk Havalimanı'nda yapıldı ki artık hava trafiği İstanbul Havalimanı'na kaymıştı. Arkasından 2020'de Gaziantep'te yapıldı. Bu yıl tekrar 21'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na döndü. 2022'de Samsun'da gerçekleştirilecek Teknofest. Bu arada Azerbaycan'da, Bakü'de de bir kardeş organizasyon Teknofest Azerbaycan yapılacak. Bundan sonra da tek yıllar İstanbul'da, çift yıllar Türkiye'de, farklı şehirlerde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Tabii ki bu teknoloji yarışmaları yapılırken festival havasında geçiyor. İnsanlara havacılığı sevdirmek, uçaklara dokunmalarını sağlamak üzere. Türk yıldızları, Solo Türk... Çeşitli gösteriler, jandarma çelik kanatlar, emniyetin geçişi, emniyet helikopterlerinin, sahil güvenliğin gösterisi gibi çok çok keyifli, güzel gösteriler de gerçekleştirildi. Bu yıl tabii bir sürpriz de Azerbaycan'dan geldi. İki MiG-29 uçağı İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na indi ve MiG-29 gerçekten nefes kesen, keyifli bir gösteri uçuşu gerçekleştirildi. Bu gösteri sırasında açılış... Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ortak geçişi, Boğaz üzerindeki uçuşuyla yapıldı. E, lider, Türk Hava Kuvvetleri'nin en büyük nakliye uçağı Airbus A400M'di. Ama benim gözlerim Türk Hava Yolları'nı aradı. Keşke Türk Hava Yolları'na teslim edilen e, Boeing 787 veya Airbus A350 lider olarak uçabilseydi. Hatırlayacaksınız 2019'da Türk Hava Yolları'nın Boeing 777'sinin kolunda Türk Yıldızları uçakları vardı inanılmaz güzel bir görüntüydü. Hem Türk Hava Yolları açısından hem Türk Yıldızları hem de boğaz üzerinde o kolu görmek çok heyecan vericiydi. Neden bu sene bu yapılmadı? Ben de açıkçası merak ediyorum. Bu tür organizasyonlara Türk Hava Yolları her zaman büyük destek verirdi. Keşke bir uçağını getirip sergileseydi burada. Onun dışında tabii ki sonuçta bu bir savunma fuarı değil, bir havacılık festivali. İzleyiciler bu açıdan değerlendirebilirdi. Bazı organizasyon aksaklıkları oldu. Olabilir bunlar. Umarım bunlardan ders alınır. E, bu konuda T3 Vakfı'nın çok ciddi girişimleri var. Burada ortaya koyan, konulan heyecan bilim çok önemli. Bence Teknofest 2021'in gündeme damgasını vuran da fotoğrafı Selçuk Bayraktar'ın e, ödüllü bilim insanımız Profesör Doktor Sancar'ın elini öptüğü bu fotoğraftı. E, hem e, tevazuyu, saygıyı bir taraftan da bilime duyulan, çok önemli saygıyı gösteren bir fotoğraftı. Bu nedenden dolayı, işte Selçuk Bayraktar, siyasi görüşü kim olursa olsun yaptıklarıyla bizim halkımızda çok büyük sevgi görüyor, saygı görüyor. Görüyorsunuz işte bilimle yola çıktığınız zaman, işi çok fazla siyasete karıştırmadığınız zaman ve de bu konuyla ilgili çalışmalara odaklandığınız zaman, gençlere yaydığınız zaman Gideceğiniz yol çok fazla. Benim bir de aklımda kalan yaptığım röportajlardan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin genel müdürü Profesör Dr. Temel Kotil'in söyledikleriydi. Temel Bey yaptığım röportaj sırasında ilkokuldaki öğrencilerden iş başvurusu aldıklarını, tabi ki velileri yanlarında olmak üzere bu onları çok mutlu ettiğini, keşke fırsat olsa ana karnındaki çocuklara kadar gidebilsek dedi. Gerçekten havacılığı sevdirmek istiyorsak Temel Bey'in de dediği gibi ana karnındaki çocuklara kadar gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizin daha büyümesi, daha güçlü olmasının yolu teknolojik açıdan yapılacak bu tür adımlara geliyor. Teknolojik açıdan güçlü olursak parasal anlamda da güçlü anlama geliyoruz savunma sanayi açısından da güçlü olmak anlamına geliyor. Bu yüzden bu adımların atılması çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Son konumuz ise biraz lafı fazla uzattım. Sizleri sıktıysam çok özür dilerim ama insansız hava araçlarıyla da ilgili çok çok güzel gelişmeler var. Bunlardan biri geçtiğimiz aylarda da ben tanıtımını gerçekleştirmiştim. Türkiye'de 150 kilogram taşıyan bir insansız hava aracımız var. Bunu da geliştiren ASELSAN ile Altınay Teknoloji'nin ortak şirketi Dasal. Kargo 150 adı verilen bu sistem ilk uçuşunu geçtiğimiz Haziran ayında yaptı. Ve hatırlayacaksınız İDEF fuarında da ilk tanıtımı kamuoyunda buluşması gerçekleştirildi. Dasal bir adım bunu öne götürdü. Teknofest'te de Kargo 150 modelini getirmişti. Ve Teknofest'in son gününde de Kargo 150 bir uçuş gerçekleştirdi. Gerçekten çok stabil istenilen yükü istenilen noktaya taşıyabiliyor. Ee, motorlarının kapasitesiyle bataryasının uzun uçmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra sivil anlamda da çok fazla iş yapabilecek çok önemli bir e, drone İHA sistemi Kargo 150. Ben eminim ki bu konuda atılacak adımlarla Kargo 150 çıtayı daha da ileri taşıyabilir ve hem askeri hem de sivil anlamda kendine çok ciddi kullanım elde edebilir. Bir başka insansız hava aracı sistemi. ilk tanıtımı İDEF'te yapılan, STM tarafından geliştirilen Boyga insansız hava aracı sistemi. Bu sistem e, aslında modern ordulara çok basit ama çok efektif bir sonuç sunuyor. Bu İHA sistemi taşınabilir. Cephenin ön safında çok rahatlıkla kullanılabilir özelliğe sahip ve İHA bir adet 81 milimetrelik bir Havan topu mermisi taşıyor. Makine kimya tarafından geliştirilen bu mermiyi hedefine götürüp istenilen noktaya bırakabiliyor. Havada kalış süresiyle uzun menziliyle bu dikkat çekiyor. STM biliyorsunuz çeşitli kamikaze drone sistemleriyle son yıllarda adını epey bir söz ettirmiş durumda. Hatta bunlara ihracat başarısı da yakalamış durumda. Bu tür basit ve efektif çözümlerle STM, yeni nesil İHA'lar açısından da yeni bir sayfa açıp kendine yeni pazarlar bulacağına inanıyorum. Evet bugün gündemimiz oldukça yoğun, farklı farklı konular vardı. Sizlere bunları anlatmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Lütfen detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlere tolgozbek.com sitemizden ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Anlık haberler için Telegram grubumuz açık. Sizler de ilgi gösteriyorsunuz. Buradan da takip gerçekleştirebilir. Bize sorularınızı, işbirlikleriniz için info.tolgaozbek.com adresine mesaj atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.